Herkese yeni bir videodan merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Biliyorsunuz ki üniversite sınav sonuçları açıklandı ve öğrencileri tercih döneminin telaşı sardı. Ben de sizlere elimden geldiğince uygun kaynaklardan bulduğum bilgilerle tercih dönemi hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Bu videoda neyi konuşacağız? Kişilik tiplerine göre meslek seçiminin önemine ve kişilik tiplerini konuşacağız. Şimdi hazırsanız videoya geçebiliriz. Herkesin kişilikleri birbirinden farklı olabilir ben daha sosyal bir bireyken siz daha gerçekçi, araştırmacı bir birey olabilirsiniz. Bu doğrultuda 6 farklı kişilik tipi bulunuyor ve bu kişilik tiplerinden birazdan detaylıca bahsedeceğiz. Peki kişilik tipine göre meslek seçiminin önemi nedir? Mesela siz çok sabırsız bir insansanız doktor olmanız sizin için uygun olmayacaktır. Ya da sosyal bir insansanız geleneksel işlerde yani masa başı işlerde çalışmanız yine sizin için uygun olmayacaktır. Şimdi hep beraber ilk kişilik tipinden başlayalım ve bu kişilik tipine sahip insanlar hangi bölümleri, hangi meslekleri tercih etmeli bakalım. İlk kişilik tipimiz gerçekçi kişilik tipi. Gerçekçi tipteki insanlar genelde daha teknik işlerde çalışıyor. Bu teknik işlerdeki makine kullanımı, teçhizat kullanımı bu tarz işleri gerçekçi kişiliğe sahip insanlar kolaylıkla yapabiliyor. Bu kişilik tipindeki insanlar herhangi bir soruna karşı da daha mekanik, daha sistemsel çözümler üretebiliyor. Peki gerçekçi kişilik tipine sahipseniz nasıl Nasıl meslekler tercih etmelisiniz? Az önce de bahsettiğim gibi daha mekanik işler olmalı bunlar ve bu yüzden mühendislik fakültelerine yönelebilirsiniz. Bu seçeneklerin içinde elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği gibi birçok seçenek bulunuyor. İkinci kişilik tipimiz araştırıcı kişilik tipi. Adından da anlayacağınız üzere bu kişilik tipine sahip insanlar araştırma yapmayı çok seviyor ve genelde de bilim insanlarında görüyoruz bu kişilik tipini. Bu insanlar genelde meraklı, sık soru soran, sorulara matematiksel verilerle cevaplar veren insanlar oluyor. Bu insanlar için genelde sosyal ilişkiler gereksiz olabiliyor. Kendileri gibi araştırmaya meraklı insanlarla sosyal ilişkiler kuruyorlar ve şuradan da bu insanları anlayabilirsiniz. Sorduğunuz soru kısa ve net cevap veriyorsa çok yüksek ihtimalle araştırıcı kişilik tipine sahip bir insandır. Peki bu kişilik tipine sahipseniz hangi meslekleri seçmelisiniz? Eğer araştırıcı kişilik tipine sahipseniz bilim insanı olmak, üniversitede araştırma görevlisi olmak yani yüksek lisans doktora yapmak sizler için ideal olacaktır. Bunun dışında fizikçi, kimyager, eczacı, biyolog, beslenme ve diyetetik uzmanı gibi meslekleri tercih edebilirsiniz. Bir sonraki kişilik tipimiz sosyal kişilik adını dan da anlayacağınız üzere bu insanlar oldukça sosyal, çevresine hizmet etmekten mutluluk duyan ve çevresiyle sürekli etkileşimde olan insanlardır. Bu insanları genelde sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla görüyoruz. Aynı zamanda vakıf ve derneklere baktığınızda kurucuların da sosyal kişilik tipine sahip olduğunu görebilirsiniz. Peki eğer sizler de çevrenizdekilere hizmet etmeyi ve dış ortamla ilişkili olmayı seviyorsanız nasıl bir meslek seçmelisiniz? Hemen sıralıyorum. Eğer ki sosyal kişilik tipine sahipseniz psikolojikleriniz okuyabilirsiniz, psikolojik danışmanlık okuyabilirsiniz, öğretmenliğin bütün dallarını okuyabilirsiniz. Yani eğitim fakültesine gidebilirsiniz. Aynı zamanda hemşirelik okuyabilir ya da dil terapistliği de yapabilirsiniz. Eğer günlük yaşantınızda da çevrenize fayda sağlamayı ve sosyal sorumluluk projelerinde bulunmayı seviyorsanız sizler sosyal kişilik tipine sahip bireyler olabilirsiniz. Dördüncü kişilik tipimiz gelenekçi kişilik tipi. Gelenekçi kişilik tipindeki bireyleri genelde devlet dairelerinde masa başı işlerde, muhasebeler Görüyoruz. Bu da demek oluyor ki bu insanlar risk almaktan çok hoşlanmayan insanlar. Aynı zamanda bu insanlar tam bir görev insanı olmakla birlikte verilen işi tam zamanda yapan insanlar oluyorlar. İşe giriş çıkış saatlerinin genelde belli olmasını isterler risk almayı sevmedikleri için. Peki eğer siz gelenekçi kişilik tipine sahipseniz hangi meslekleri tercih etmelisiniz? Muhasebe, finans, istatistik, iş sağlığı ve güvenliği gibi... Daha masa başı, belgelerle uğraşabileceğiniz, mesai saatleriniz belli olan ve risk almayacağınız meslekler sizin için uygun olacaktır. Bir sonraki kişilik tipimiz girişimci kişilik tipi. Eğer ki girişimci kişilik tipine sahipseniz, kendinizde liderlik özelliklerini görüyor olmanız gerekiyor. Genelde bu kişilik tipine sahip insanları şirketlerin ya da çeşitli devlet dairelerinin üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görüyoruz. Peki bu insanlar özellik olarak hangi özellikleri taşıyorlar? iletişimleri kuvvetli, çevresiyle kolay iletişim kurabilen, olayları kolay idare edebilen, planlaması ve programlaması gayet iyi olan insanlardan bahsediyoruz. Peki eğer siz girişimci kişilik tipine sahipseniz hangi mesleği tercih etmelisiniz? Bu meslekler daha çok insanlarla haşır neşir olacağınız, ilişkide bulunacağınız meslekler olmalı. Pazarlama, reklamcılık, girişimcilik, sigortacılık ve risk yönetimi, siyaset ve kamu yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi meslekleri tercih edebilirsiniz. Çünkü Insanlarla daha çok iç içe olacaksınız. Son kişilik tipimiz sanatçı kişilik tipi ve bu kişilik tipi aslında diğerlerine göre biraz daha karmaşık. Şundan dolayı eğer ki sanatçı kişilik tipine sahipseniz düzene uymak istemeyeceksinizdir. Rutinlerden kaçacaksınızdır ve kendi üretme kabiliyetinizi kullanmak isteyeceksinizdir. Peki eğer sanatçı kişilik tipine sahipseniz hangi meslekler size uygun? Şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım, takı tasarımı çizgi film animasyonu, dijital oyun tasarımı sanat tasarımı, müzik bölümü ve resim bölümü gibi üretme yeteneğinizi daha fazla ortaya çıkarabileceğiniz bölümler sizin için uygun olacaktır. Videonun sonuna geldik. Umarım herkesin tercih dönemi istediği gibi geçer ve hepiniz kişilik tipinize uygun ve aynı zamanda sevdiğiniz meslekleri yapıyor olursunuz. Mavi Kadın kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.